selamlar arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz bu videomuzda abonelere özel chat ifadeleri nasıl eklenir bunu göreceğiz bildiğimiz üzere abonelere özel ifadeler kanalımız iştirak olduğu zaman aktif oluyor ilk iştirak olduğunuzda bir adet ifade ekleme hakkınız oluyor sonrasında kanalınız 15 aboneye ulaştığında ikinci ifade slotunuz açılıyor 25 aboneye ulaştığınızda 3. ifade slotunuz açılıyor 35 aboneye ulaştığınızda 4. ifade slotumuz açılıyor 50 aboneye ulaştığımızda da 5 İçinci ifade slotumuz açılıyor. İştirak olduğunuz süre boyunca sadece 5 adet abonelere özel ifade ekleyebiliyorsunuz. Daha fazlası için kanalınızın partner bir kanal olması gerekiyor. Ve partner olduktan sonra da belirli abone sayılarıyla tekrar slotlarınız açılmaya devam ediyor. Şimdi sizlerle birlikte abonelere özel ifadeler nasıl yapılır, hangi ölçülerde yapılır ve Twitch kanalımıza nasıl upload ederiz bunu göreceğiz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar öncelikli olarak Twitch yayın yöneticimize giriş sağlıyoruz. Yayın giriş yöneticimizde gördüğünüz gibi sol tarafta panelimiz mevcut. Bu panelden izleyici ödülleri paneline giriş sağlıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi ifadeler kısmı var. İfadeler kısmına giriş sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi ifadeler kısmında kademe 1 abonelere özel ifadeler, kademe 2 abonelere özel ifade ve kademe 3'e özel ifadeler burada mevcut. İfade ekini Twitch kendi otomatik olarak belirliyor. Benim mesela hangi onur olduğu için bana hangi o verdi. Siz de sonrasında kendi eklediğiniz ifadelere bir isim eklediğinizde mesela please olarak geçen benim emotum chatimde hangi o please yazıldığı zaman otomatik olarak çıkıyor. Biraz aşağıya indiğinizde burada bitlere göre açabildiğiniz ifadeler mevcut. Mesela 1000 bit için bu emot, 5000 bit için bu emot, 10.000 bit için bu emot, 25.000 bit için bu emot ve sonrasında aynı İfadeler kısmındaki gibi abone sayısına göre slot açıldığı gibi gelen bit sayısına göre de burada slotlarınız aç açılıyor. Ama buradaki durum şu 1000 bit slotunun açılması için bir kişinin 1000 bit atması gerekiyor. Ondan sonrasında 1000 bit atan bu emotu kullanabiliyor her yerde. Ve aynı şekilde bir kişi 5000 bit attığı zaman ikinci slotunuz açılıyor. Bir kişi 10.000 bit attığı zaman 3. slot. 25.000 biti bir kişi attığı zaman dördüncü slot açılıyor ve sonrasında bu şekilde devam ediyor. Mesela şu an 50.000 bit atan bir kişi olduğu için bizde benim 50.000 bit ifadem açıldı ama henüz ben eklemedim. Şimdi ben buradaki ifadelerimi hiç bozmayacağım. Hazır burada boş bir slotum varken bu slota bir ekleme yapacağım. Öncelikle tasarımı nasıl yapacaksınız ve buraya nasıl ekleyeceksiniz bunu göstereceğim. Mesela 50.000 bit için artıya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bana böyle bir ekran çıkartıyor. Bana diyor ki 112'ye 112, ye 112 ye bir tuval üzerinde çalışman gerekiyor ve maksimum Maximum 1 megabyte boyutunda olması gerekiyor diyor. Biz de buna uygun şekilde Photoshop'ta küçük bir tasarım yapacağız. Hızlıca Photoshop'umu açıyorum. Buradan yeni oluştur diyorum. Ve buradan ben biraz daha büyük çalışmak istediğim için 500'e 500 kare bir çalışma alanı açıyorum. Ve şimdilik size daha rahat anlatabilmek için küçük bir yazı yazacağım. Evet gördüğünüz gibi çok küçük kısa hızlıca size gösterebileceğim şekilde bir yazı yazdım. Ve sonrasında bizden 112'ye 112 istediği için görüntü kısmından görüntü boyutunu 112'ye 112 olarak güncelliyorum. Sonrasında dosyadan farklı kaydet diyorum. Buradan masaüstünü seçiyorum. Ve PNG olarak 50K bit olarak kaydediyorum. Sonrasında tekrar yayıncı panelime geldiğimde 50.000 bit artıya tıklıyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi yükleme yerine tıklıyorum. Ve masaüstünden Selam Baba'yı Çift tıklıyorum ve gördüğünüz gibi upload ediyor. Hangi o slm yani ifade adını slm'ye girdim. Yükle dedim ve sonrasında kanalıma geldim. Buradan sohbete tıkladım ve gördüğünüz gibi ifadeler kısmına tıkladığımda selam baba emotum buraya geldi. Enter diyerek gönderebiliyorum chat'ime. Sizler de bu şekilde istediğiniz ifadeleri yapabilir. Ve çetinize ekleyebilirsiniz Dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri Daha sade tasarımlar yüklemeniz Eğer çok fazla detaylı emotlar yüklerseniz Chatinizde gözükmeyecektir Bu yüzden daha sade çok daha az detayı olan tasarımları kullanırsanız Sizin için daha sağlıklı olacaktır Evet arkadaşlar şu an ben size bit ifadesi olarak gösterdim Ama aynı şeyleri normal standart abonelere özel ifadelerde de Aynı şekilde uygulayacaksınız Bir sonraki videoda abone batchlerini sizlere göstereceğim Orada biraz daha farklı ölçüler mevcut. Bir sonraki videoda detaylı bir şekilde abone imotları nasıl eklenir bunu göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.